Boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar yeni bir bölüme hoş geldiniz. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün size Şubat 2023 boğa burcu burç yorumundan bahsedeceğim. Ancak kanalımla ilgili küçücük bir bilgi vermek istiyorum. Kanalımda astroloji eğitimleri, evrensel yaşam konuları ve hayatınıza fayda sağlayabilecek birçok konu sizler için bulunmakta oynatma listelerini bir gözden geçirebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar, Şubat ayında Merkür eğitim, hukuk, uzak seyahatler, yabancılarla alakalı evinizde aktifken başlıyorsunuz. Yani 11 Şubat'a kadar ve 11 Şubat'ta Merkür Kova burcuna 10. evinize geçiyor. Bunlar ne demek? Şöyle bir şey demek. Arkadaşlar 10. ev konuları sizin kariyer ve meslek hayatınızla alakalı bir konudur arkadaşlar. Ve boğa burcu olarak sizde çalışkanlığı, çalışmayı sevdiğiniz için kariyer ve meslek konuları diğer burçlara göre sizde çok daha ön plana çıkıyor. Yaklaşık bir ay boyunca işle ilgili önemli konuşmalar, yazışmalar, anlaşmalar yapabilir. Eğitimler içerisinde olabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili kısa seyahatler yapabilirsiniz. Otorite kişilerle çeşitli iletişimler kurmak ve kariyerle alakalı, kariyer, karıyer değil kariyer arkadaşlar. Kariyer yani sizin kendi işinizle alakalı gelişiminizden bahsediyorum. Kariyerle ilgili tavsiyeler almak için de uygun bir dönem. Önemli ilişkilerde, pardon önemli kişiler. Evet arkadaşlar yani burada bizde önemli ilişkiler, evet ilişkiler de önemli ama kişiler de önemli. Kimle ilişkiye girecekseniz. O kişi önemli oluyor biliyorsunuz ve bu önemli kişiler, toplantılar, yazışmalar ve bu kişilerle olan özellikle iş anlaşması, sözleşmeler tarzı konular sizin gündeminizde olabilir. Ve bu gündeme dikkatli ve özenli bir şekilde irdelemeniz gerekiyor. Özellikle arkadaşlar 5 Şubat'ta 4. evinizde Aslan Dolunay'a meydana gelecek iş ve aile konuları ne olacak biraz daha ön plana çıkıyor. Aile ve iş hayatı arasında bir denge kurmanız gerekiyor. Çünkü zira o kadar çalışıyorsunuz ki sürekli iş, sürekli iş, sürekli iş olduğunda ne oluyor değerli arkadaşlar? Tabii ki ev ve iş hayatı arasında bir problem yaşanabiliyor. Yine arkadaşlar ev, yerleşim, taşınma, kariyer ve bu hayattaki hedefleriniz ya da hayatınızın temelleriyle alakalı beklediğiniz konularda bazı sonuçlanmalar, tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. İnş çıkışlar, duygu değişimleri de söz konusu olabilir. Bunu da dikkat alırsanız arkadaşlar, yani sizi hayatınızda duygulanımınıza geçirebilecek neler olabilir ve o duyguların neticesinde sizin hayatınızın temelleriyle alakalı ne tür atraksiyonlar olabilir, bunları bir gözden geçirin. Dolunay'ın bu etkilere takriben iki hafta sürer ve hayatınızı etkileyebilir değerli boğalar. Mars 25 Mart'a kadar ikinci evinizde ilerlemeye devam ediyor. Enerjiniz ve eforunuz parasal konularda olmaya haliyle de devam edecek. Ancak Mars'ın ikinci evde olmasa sizin gider kapınızı çoğaltabilir. Kişisel haritanızda Mars'ınızın aldığı açılar çok önemli. O yüzden bir doğum haritası analizi yaptırın ki yatırımlarınızdan önce Yatırımlarınız sizin için daha önem arz etsin. Evet yani önem arz etsin zaten yatırımlarınızı önem arz ediyor da yani yanlış yere yatırım yapmayın diye diyorum. Çünkü Mars ikinci evden transit halindeyken size ciddi anlamda kayıplar yaratabilir değerli boğalar. Kazançlarınız için daha çok mücadele etmeniz gerekebilir. Aynı zamanda tüketme harcama eğiliminde de artışlar olabilir. Aceleci olmamaya ve riskli yatırımlara karşı bu tarihte kadar dikkatli olmanızda fayda var. 20 Şubat'ta Balık Yeni Ayı meydana gelecek. Sizin 11. evinizde sosyal çevrenizde canlılık, hareketlilik gözlemleyebilirsiniz. Yeni tanışacağınız insanlar, arkadaşlıklar sizin için faydalı kişiler olabilir. Grup ve ekipleriyle yaptığınız çalışmalardan istifade edebilirsiniz. Bu dönemde sosyalleşmeniz davet ve aktivitelere katılmanız sizin için çok an, çok ciddi anlamda çıkarınıza olabilecek durumlar getirebilir arkadaşlar. Evet. Şimdi burada geldik ki Venüs bu yeni ayla birlikte Koç burcunda sizin 12. evinize geçiyor ki burada çok önemli noktalar var. Gerçekten çok önemli noktalar var. Arkadaşlar Venüs Yeni ay ile birlikte Koç burcunda sizin 12. 12. evinize geçiyor ya. Bir taraftan yeni ayın sizi sosyalliğe çekmesi, diğer taraftan da Venüs'ün 12. eve transite ikili ilişkiler ve aşk ilişkilerinden sizi geri durma, izolasyon olma isteği getirebilir bazılarınızda. Yani ikili ilişkilere karşı bir geri basma durumu. Ama bazılarınızda ise tam tersi gizli ilişkileri tetikleyebilir. Buna da Dikkat edin. Ve yine burada bu Venüs'ün etkisi sizin ikinci evinizdeki para alanınızı etkileyebileceği için buradaki bir etik hareket. Bu para alanında belli başlı kısıtlanmalar ve gerçekten orada aslında yapmanız gereken bir işlem var biliyor musunuz boğalar? Neyse onları ben size danışmanlıklarınızda anlatırım. Neyse aşk ve para ilişkilerinde dedik zorlanmalar dedik. Yanlış anlaşılmalar perde arkasından kalan konu ve olaylar oluşabilir. Kadın figürlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bu kadın figürlerinden yani kadın figürleri derken beni dinleyen kadınlar da var. E, bu sefer de kadınların aşk ve sevgi alanındaki hissiyatlarından da diyebiliriz arkadaşlar. Ve bu alanlardan gelebilecek. Bilinmeyen ve öngörülemeyen tehlikelere karşı ne yapmanız gerekiyor? Uyanık olmanız gerekiyor. Ayrıca bu dönemde platonik aşklar ve kendini rahat ifade edememe durumları da yine bu süreçte meydana gelebilir. Yalnız kalmak sizi daha mutlu edecek ve biraz oturup düşünüp platonik aşklar, platonik sevgiler. Nedir hocam platonik? Seviyorsun ama kendisi yok. O sevgi sende. Bendeki bu sevgi olmasa sendeki bu aşk ne işe yarar? Öyle değil mi? Aynen o şekilde. Dolayısıyla arkadaşlar, yani o söz öyle miydi bilemeyeceğim ama sendeki diyor bu güzellik ne işe yarar? Bendeki bu aşk olmasa. Aynen öyle arkadaşlar. İşte o kendi içinizdeki aşk duygusunu sentezleyebileceğiniz, temaşa edebileceğiniz, gözlemleyebileceğiniz, kendi içinizdeki o sevgi duygusunu bir gözden geçirebileceğiniz bir zaman dilimi. 17 Mart'ta ise Venüs Burcu'nuza geçeceği için ee, burada da daha olumlu etkiler bu tarihten sonra alabilirsiniz 17 Mart'tan sonra. Kişisel doğum haritanızı yorumlatmak isterseniz, astroloji danışmanlığı almak isterseniz astroarif.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz ve yine bu burç yorumunun altında bulunan WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve Beğen butonuna bastığınız için ve kanalıma abone olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Sonraki burç yorumlarında görüşmek üzere.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 Abone olmanızı bekliyorum değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yengeçler ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar, ben astrolog Arif Aydın. Şubat 2023 Burç yorumlarına hoş geldiniz. Şubat ayı Burç yorumunuzu yapmadan önce kanalıma ilgili küçücük bir bilgi vermek istiyorum. Kanalımda astroloji eğitimleri, ayrıca spiritüel konular ve yine manevi açıdan düşünsel insan hayatına faydalı birçok konuyu bulabilirsiniz. Kanal listelerime bir göz atmanızı öneriyorum. Geldik Şubat ayına. Şubat ayında Merkür evlilik ve ilişkiler alanınızdayken giriyorsunuz. Fakat retroların bitmiş olması bu alanlarda meydana gelen bazı gerilim ve zorlukların artık hafiflediğini gösteriyor. Çünkü bazılarımızda bu Merkür retrosu olayı biliyorsunuz bayağı etkiliyor. Örneğin bizim teknik tecizatlarımız ciddi anlamda etkilenmişti ve bir baktık bir anda mikrofonumuz oldu burada. Evet değerli arkadaşlar. 11 Şubat'ta Kova burcuna geçecek olan Merkür sizin 8. evinizde ilerlemesine devam ediyor. Bu ev, bu genel anlamda biraz zorlu çalıştığı için eğer kişisel haritalarınızda olumlu etkiler almıyorsa, başkalarıyla yaptığınız finansal ortaklıklar, eşin kaynakları, ödemeler, borçlar, krediler varsa miraslar varsa bile sigorta ile alakalı konular. Biliyorsunuz bugünlerde EYT konusu çok fazla Rövaş'ta. Ve miraslar, en önemlisi de miraslarla alakalı konularda gündemlerinizde ciddi anlamda etkileşimler olabilir. Ama bir de 8. ev konusu bilinçaltı konusunu çok ön plana çıkartıyor. İşte o bilinçaltı konusuyla da ilgili karşınıza bir sürü konu gelebilir. Kimin bilinçaltı hocam? Tabii ki kendi bilinçaltınız. Başkasının bilinçaltından bahsedecek olursak, başkasından ziyade evrende bir bilinçaltı var bildiğiniz gibi. Ama bu konular bu burç yorumunun konusu değil. Bunlar bizim kanalımızdaki diğer konularda işlediğimiz konular. Evet, gelir gider dengesinde, kaygılar, korkular yaşamamak için bir bütçe düzenlemesi hazırlamanız sizin için faydalı olur. Bütçe nedir hocam. Biz yani muhasebeci miyiz? Değiliz ama bir para harcama politikası oluşturabilirsiniz. Kaynakları doğru kullanmaya daha çok dikkat edebilirsiniz. Yani bazılarınızın param var hocam dediğini duyar gibiyim. Zaten mutfak masrafını zor yetiştiriyoruz. Nerede bizde o para? Aynen ama insan içindeki bulunduğu durumda mutlak suretle kendisine hizmet eden bir durum vardır. Belki sizin de bu alanlarda bu ay yakalayabileceğiniz fırsatlar da oluşabilir. Evet, 5 Şubat aslan dolunayı sizin tam tamına nerede? İkinci evinizde. İkinci ev neydi hocam? Napolyon'un dediği ev. Para, para, para. Evet, yengeç burçlarının parayla ne işi olur? Demeyin, olur. Yengeç burçları parayı çocuklar için kullanacak, eşi için kullanacak, evi için kullanacak. Tabii ki hepimiz bir yerlerde kullanacağız. Evet, ikinci evinizde meydana geleceği için de yine maddi konular, kazançlarınız iki hafta boyunca ön planda olacak. Çünkü genellikle iki hafta boyunca bu etkileri gözlemlersiniz. Kaynaklarınız, maddi alanlarınızda daha önceden alınmış olduğunuz bazı kararlar bu dönemde sonuçlanabilir. Birikim ve yatırımlarınızla alakalı tamamlanmalar ya da ani gelişmeler söz konusu olabilir. Mars'ın düz harekete geçmesiyle birlikte 25 Mart'a kadar arkadaşlar 12. evinizde ilerlemesine devam edecek olması enerjinizin hala düşük kendinizi yorgun ve halsiz gibi bazı durumları hissetmenize neden olabilir ve böyle dönemlerde biliyorsunuz hemen diyetisyenlerin kapısını çalıyoruz yok Efendim omega 3'ler yok Efendim işte ee aklınıza gelebilecek bir takım vitaminler falan gibi birtakım şeylere yöneliyoruz ama burada bunların bir dönem olduğunu da unutmayın ama mutlaka diyetislerinizize ve doktorunuza Tabii ki Başvurun. Evet bu halsiz hissettiğiniz durumlar arkadaşlar birazcık daha devam ettirebilir. Bağışıklık sisteminize ve enfeksiyonlara karşı dikkatli ve daha böyle beslenmeniz konusunda yani zaten hassassınız sizin tahmin ederim öyle herkesin pişirdiği şeyi yiyeceğinizi pek düşünmüyorum ama yine de beslenmenize dikkat etmelisiniz. Evet malum ülkenin sorunu glüten. Evet glüten. <gülüyor> Ekmeksiz donuyoruz. Evet değil mi? Ama maalesef biraz bu konulara yengeç burçlarının dikkat etmesinde yarar var bu seferler. Dışarıya yansıtmadığınız duygular içeride pasif agresif durumlar oluşturabiliyor. Ne demek hocam pasif agresif? Dışarıya yansıtmadığınız için arkadaşlar o duygu içinizde hareketleniyor, dışarıya yansıtmıyorsunuz. Dolayısıyla da içeride patlıyor, e içeride patlıyor, patlıyor bir yere kadar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Dışarıya vuracağız. Maalesef e bizi seven böyle sevsin, bizi kabul eden böyle kabul etsin. Yani karşımızdaki adam şunu diyecek, bunu diyecek diye duygularımızı saklayacağız duracağız. Neden? Çünkü bastırılmış öfke ve bu bastırılmış öfke duygusu arkadaşlar, insanı hasta eden en önemli duygulardan bir tanesi. 25 Mart'ta Mars'ın burcunuza geçmesiyle birlikte bu enerjiler kendini daha da rahat açığa çıkarmaya başlayabilir. Buna dikkat etmenizde yarar var. Çünkü buradaki duygular biraz böyle sert çıkışlar şeklinde olabilir. Ama yine de ben size acizane tavsiyem içinize atmamanız noktasında. Evet. 20 Şubat'ta Evet, yanlış duymadınız. 20 Şubat'a geldik bile. 20 Şubat'ta Balık burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ayda da sizin tam tamına 9. evinizde. Yani nedir 9. ev? Ne özellikleri vardır bu 9. evin? Hayatımızdaki yeri nedir efendim? Seyahatler, dış ticaret, eğitim, dinsel, ruhsal ve ilahi konularda yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Bu ay bu konular ön planda olabilir. Hayatın felsefi yönlerini ele alıp merak ettiğiniz konularda derinleşebilirsiniz. Hatta bazılarınız şöyle diyecek: Ben hep dua ediyorum, ediyorum da kabul olmuyor. Acaba duanın şeklini mi değiştirsem? Acaba birazcık daha farklı dualar mı etsem? Gibi düşüncelerde olacaksınız bazılarınız. Evet, 20 Şubat yeni ay ile birlikte Venüs de Koç burcuna geçiyor. Sizin kariyer, iş, meslek ile alakalı alanınıza giriyor. Prestij ve saygınız geleceğe yönelik hedef ve planlarınızda güzel gelişmeler meydana gelebilir. Patron ve otorite figürleriyle olumlu ilişkiler içerisinde olabilirsiniz. İşinizde maddi ve manevi olarak parlayabilirsiniz değerli yengeçler. Evet yengeç burcu yorumu bu kadar ama siz kendi haritanızda yengeç burcu nerenizde ve hatta diğer bütün e, videolarımda söylediğim bir konu var. İnsanların tek bir burcu yoktur. 12 burcu vardır. Herkes biraz yengeçtir ve yengeçler etkileneceği alanlar olduğu gibi diğer burçların da yengeç bölümleri bazı alanlardan etkilenecek. Önemli olan kişisel doğum haritasıdır ve kişisel doğum haritası analizi yaptırmak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz. astroarif.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz ya da bu videonun altındaki whatsapp hattımıza bize ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili yengeçler. Sonraki videolarda daha detaylı bilgiler vermek adıyla ya da daha detaylı bilgiler vermek amacıyla sizlerle görüşmek üzere. E, unutmayın kanalımda gerçekten sizin ciddi anlamda seveceğiniz o satürnyen konular var ya onlarla ilgili ne videolar var ne videolar var. Evet gençler sonraki videolarda görüşmek üzere. Aslan Burcu Şubat 2023 Burç yorumlarına hoş geldiniz. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen Burcu aslan olanlar. Şubat ayında Merkür 6. evinizdeyken başlıyorsunuz. 18 Ocak'ta Merkür Retrosu'nun sonlanmasıyla birlikte günlük hayatın getirdiği bir takım zorluklar, hastalıklar, çalışma ortamlarınızda olan aksaklıklar hafifliyor. 11 Şubat'ta Merkür Kova Burcu'na geçiyor. İletişim yoğunluğunuz, düşünceleriniz ve zihninizle ilgili ilişkiler, ortaklıklar alanınızda kayıyor. İş, ortaklık veya evlilikle ilgili konularda bazı anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz bu dönemde. Şimdi geçenlerde arkadaşlar ben özellikle 2023 Aslan burcu ya yorumlarını yaptığımda bazı yükselen aslanlar ya da bazı aslanlar bana şöyle demiş. Hocam senin Aslan Burcu'yla sorunun ne? Ya benim Aslan burcumla bir sorunum olabilir mi? Zaten sen Aslan Burcu değilsin ki Aslan Burcu gökyüzünde. Ama senin ya güneşin ya da yükselenin Aslan Burcu'nda olabilir. Ancak Buradaki zaten o 2023 burç yorumlarında anlattığım konu neydi? Sizin özellikle yükselen aslanların Satürn 8. evlerine geçmesiyle alakalıydı ve bu gerçekten ciddi anlamda bir kriz oluşturacak yükselen aslanlar için. Evet dedik ki arkadaşlar. Geldik biz Şubat ayı Aslan Burcu yorumuna. İş, ortaklık veya evlilikle ilgili konularda bazı anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz bu dönemde. Neden? Çünkü geçtiğimiz dönemde Hatta geçiyor olduğumuz dönemde, Mart ayına kadar olan dönemde 7. evinizden Satürn transite alıyorsunuz. 7. evinden Satürn transite alan yükselen aslanların birçoğu bu sınavı veremedi ve boşandı ya da boşanma aşamasına geldi. Ve bazıları hala da karar veremiyor. İlişkilerde e, sorun olanlar var arkadaşlar. Bu e, sorunları açık açık konuşmak önemli. Ve bu konularda danışmanlık ve tavsiyeler almak için çok uygun bir dönem olacak. Dolayısıyla da mutlaka yükselen aslanların doğum haritası analizi danışmanlığı almaları onlar için çıkarlarına olacaktır. 5 Şubat'taki Dolunay sizin burcunuzda yani yükseleninizde gerçekleşiyor. İlişkilerde karşılıklı olarak kişiliğin, karakterin ön plana çıkacağı bir dönem olması açısından önemli bir dolunay olacaktır. Bu dolunay arkadaşlar etkileri 2 hafta kadar sürebilir. Bu dönemde kendi sağlığınız veya eşinizin sağlığını bağlayan durumlar söz konusu olabilir. Birlikte aldığınız kararların sonuçlarını gö görebilirsiniz. Burada arkadaşlar bu dolunay sizin yükseleninizde olacağı için özellikle yükselen aslanda Gurur ve kibirle alakalı konuların farkına var mı ve artık bunları bir sonlandırma gereksinimi gerektiği e, gündeme gelebilir. Ama bu doğum haritanıza göre değişiklik gösterecektir. Mesela yükseleninizde Jüpiter bir kare açı yapıyorsa sizdeki o aşağılık kompleksini aşmanız gerekiyordur. Ya da işte buna benzer bir Uranüs karesi varsa burada ben pişman olmam falan deyip ne yapıyorsunuz? Yanlış yapıyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Kim pişman olmaz? Neyse bu Şubat yorumunda bu konulara girmeyelim. Evet. Mars dedik 25 Mart'a kadar 11. evinizde düz harekete geçmiş haliyle ilerlemesine devam ediyor. Toplum içerisinde agresyonlarınız, sinirlik halleriniz devam edebilir. Enerjiniz arkadaşlarınızla gruplarla birlikte hareket etmeye yönelecektir. Fakat yine de Mars'ın tabiatı gereği birlikte yaptığınız işlerde Agresyon yaratabilir ve bu durumlarla karşı dikkat edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Bu bunun sonuçlarına katlanırsınız etmezseniz de. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bu Mars'ın etkisine ne kadar dikkat etseniz bile, özellikle fitili kısa bir yükselen aslansanız sizi Biraz zor zapt ederler. Aksi takdirde bazı arkadaşlıklarınızın kopma riski de mevcuttur. Liderlik ve girişimcilik yeteneklerinizi bu dönemde sosyal ortamlarda güçlü bir şekilde gösterebilirsiniz. 20 Şubat'ta arkadaşlar ne oluyor 20 Şubat'ta? 8. evinizde balık yeni ayı meydana geliyor. Bakın 8. evde bir balık yeni ayı. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık biraz içsel dünyanızda, bilinçaltınızda bir açılım yapma zamanının geldiğini gösteriyor. Maneviyatınızda açılım yapma zamanı geldiğini gösteriyor. Ve merhamet duygularınızın açılması gerektiği zaman dilimini gösteriyor. Ortak kazançlar eş ve eşin eşten gelirler, ortaktan gelirler, alacaklar, borçlar, krediler, vergiler, ödemelerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Bu ev... Aynı zamanda ölüm, miras başkalarından gelen kaynaklarla da alakalı olduğu için bu temalar gün yüzüne çıkabilir. Yine ameliyatlar, kazalar, tehlikeli ve riskli konular da bu alanda arkadaşlar e, bu alanla alakalıdır. Ve içinizdeki bazı işte amacımdan şaşmam, işte ben hedefime odaklanırım, işte onun gününü gösteririm falan filan gibi kafalarda olanlarınız varsa da metafizik, ökült ve derin konulara yönelme isteğiniz artabilir. Aman diyeyim. 3 günlük dünya için ahiretinizi mahvetmeyin buradan size söyleyeyim ve bu konularla alakalı da merak olanlar Bakara suresinin 102. ayetinin anlamına baksın ve onlar da diyor ki orada onların diyor ahiretten hiçbir nasibi yoktur bu alanlara dikkat edin sevgili yükselen aslanlar şimdi hocam sen bu yükselen aslanlara bu kadar ağır konuşun Ağır konuşuyorum değil ya herkes yani bir bu çurumu yapıyor masal anlatılıyor evet ama görüyorsun işte ben o kadar masal anlatmıyorum sana gerçek bir takım konulardan bahsediyorum ve e, bununla bu tarz enerjiler üretilebilir diyorum e, şimdi böyle de bir kritik kriz durumu var e, dolayısıyla da e, ben bunu buradan uyarıyorum benim seninle bu problem olmaz bu senin kendi hayatına hizmet edilebilecek bir bilgi ben sana bunu buradan paylaşıyorum ister alır kullanırsın istersen Dim direkt devam edersin cehennemin dibine tüpsüz dalış yaparsın bu kadar basit Dolayısıyla da e, burada amamac size faydalı olmak değerli arkadaşlar Yoksa ben hani felaket tellallığı allahı seven bir astrolog değilim ama bazı felaketlerde biz kendi elimizle kendi ayağımızla hayatımıza çekiyoruz. İşte ben size kendi elinizle kendi ayağınızla hayatınıza çekmeyin diye söylüyorum. 25 Şubat'ta yeni ay ile birlikte Venüs'te Koç burcuna geçiyor. Yani sizin 9. evinize geçiyor. Bu süreçte uzak seyahatler, eğitimler, yabancılarla ortak işlerle bazı durumlar olacak arkadaşlar 20 Şubat'ta ve burada farklı kültürlerden insanlarla bir araya gelmek gibi durumlar olabilir. bazılarınızda yurt dışına çıkmakla alakalı durumlar olabilir ve hayata dair hayata daha geniş bir perspektiften bakabilecek ve bu tarz bir durumla bu tarz olaylarla karşılaşabilecek bir vizyonunuzu genişletme fırsatınız olacak değerli yükselen aslanlar. Dolayısıyla da aşkı uzaklarda bulabilir bazılarınız. Bazıları ise aşkı bulup yurt dışına seyahate gidebilir ya da yurt dışına yerleşme planları yapabilir. Maddi ve manevi faydalar görebilirsiniz. Herkesin kendine ait bir kişisel doğum haritası var ve bu doğum haritanızda aldığınız etkiler değişiyor. Dolayısıyla her yükselen aslan ve aslan burcu için bu dediklerim geçerliydi. Siz de eğer kendi hayatınızda ne tür etkiler aldığınızı merak ediyorsanız kendi doğum haritası analizinizi yaptırabilirsiniz. Astroarif.com web sitemizden ya da bu videonun altındaki Whatsapp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz ve bu Whatsapp hattımızdan bize ulaşıp doğum haritası danışmanlığı alabilirsiniz. WhatsApp hattımızdan bize ulaşmak isterseniz 0543 20 90 444 0 543 20 9444 nolu WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Videomu beğendiğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki burç yorumlarında ve eğer astrolojiye karşı merakınız varsa veya astroloji eğitimleri almak isterseniz yine bizimle temasa geçebilirsiniz ve astrolojiye karşı olan merakınızı gidermek isterseniz de bazı eğitimlerimiz ve bu konudaki bazı derin görüşlerimiz kanalımızda yer almakta arkadaşlar. Kanalımıza ziyaret edebilirsiniz. Özellikle evrensel konuları merak ediyorsanız oynatma listelerine bir göz atın derim. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.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 Teraziler ve Yükselen Burcu terazi olanlar 2023 Burcu yorumlarına hoş geldiniz. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlere Şubat ayıyla alakalı bilgiler vereceğim. Ama öncelikle kanalımla alakalı küçücük bir bilgi vermek istiyorum. Kanalımda astroloji eğitimleri, astroloji ile alakalı konular, evrensel konular, spiritüel konular, manevi bir takım konularla alakalı birçok bilgiler var. Eğer siz de bu konulara karşı merakınız, ilginiz varsa kanalımın oynatma listelerini ve videolarına bir bakabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar, Şubat ayına Merkür 4. evinizdeyken giriş yapıyorsunuz. 18 ocaya kadar aile, ebeveyn, köklerle bağlantılı olarak oluşan olumsuz durum ve olaylar artık sizin için hafifliyor. 11 Şubat'ta Merkürün Kova Burcuna geçmesiyle birlikte beşinci evin konuları sizin için aktifleşecek. Nedir hocam o beşinci evin konuları? Bir ay boyunca çocuklar, aşklar, eğlenceler ve daha çok hobisel faaliyetlerle alakalı alanlar hareket ve hız kazanıyor. Bu konularla ilgili konuşmalar artabilir arkadaşlar. Bazı kararlar alabilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerden haberler gelebilir ya da size ciddi anlamda bekarlara çıkma teklifleri gelebilir. Şimdiden söylemesi. Sanatsal konulara karşı sizin zaten doğal bir yeteneğinizin olduğu aşikardır ve bu sanatsal konuları artık ortaya koyma zamanı geliyor sizin için. Yani evet yapıyorduk, dikiyorduk, ediyorduk, boyuyorduk ama bunları bir sahneye çıkarmak gerekiyor. Dolayısıyla da sanatsal konularda zihinsel, yaratıcı fikir ve projelerinizi ortaya koyma zamanı diyebiliriz. 5 Şubat'ta Aslan Dolunay'ı sizin 11. evinizde gerçekleşiyor. Sosyal çevre ve arkadaşlıklarınız, ayrıca çocuklarınız ve aşk hayatınızla ilgili karşılıklı dengeler kurmaya çalışmanız gerekiyor. Ve bu dengeyi kurmaya çalışırken zorlanabilirsiniz. Dersin ki hocam denge kurmak benim işim. Daha ben olay başlamadan çözerim. Ama bu sefer biraz zorlanma durum var. Çünkü Dolunay'ı takip eden 2 hafta boyunca bu konularda meydana gelebilecek bazı gerginlikler, inişler ve çıkışlar olması muhtemel. Evet, devam ettiğimizde 25 Mart'ta Mars, Mars ise 25 Mart'ta kadar ilerlemesinde yine ikizler Burcu'nda devam ettiği için, yani ikizler Burcu da sizin 9. evinize tekamül ettiği için ne oluyor? Seyahatler, yabancılarla ilişkiler, dış ticaret, eğitim, yayımcılık, yasal ve hukuksal konularla ilgili bir bazı konular ve bu konularla ilgili arkadaşlar bu evdeki Mars geçişi ne yapacaktır? Bir mücadele enerjisi ortaya koyacaktır ve bu mücadelenin daha fazla olmasına gösterir. Yani mahkemelik olma durumları ortaya koyabilir bazılarınız için ama bazılarınız içinse yurt dışı bir seyahati de tetikleyebilir. Burada önemli olan kişisel gezegenlerle aldığı açılar sizin hayatınızı ne kadar etkiliyor? Doğum haritası analize danışmanlığı almak isterseniz astroarif.com web sitemi ziyaret edebilirsiniz ya da bu videonun altındaki whatsapp hattımızdan bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi geçtiğimiz retro dönemine nazaran daha olumlu bir hareketlenme söz konusu olabilir. Eğer bu geçiş bireysel haritalarınızda daha sert açılar altındaysa kaza hastalık, hırsızlık, kavga, şiddet gibi bir takım olumsuz durumları da tetikleyebilir. 20 Şubat'taki balık yeni ayı sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. Günlük iş, rutin çalışma hayatıyla ilgili yeni başlangıçlar yapabilir, adımlar atabilirsiniz. Sorumluluklarınız artabilir. Hatta başkalarının görevlerini üstlenmek durumunda bile kalabilirsiniz. Şimdi başkaları derken sürekli karşınızdaki kişiye göre hareket etmek sizi bazen ciddi anlamda yorabilir. Burada artık birazcık da ben demeniz gerekiyor olabilir. Bu yorucu süreç beraberinde fiziksel sağlık konularını gündeme getirebilir. İlla sağlığı kendi kişisel güzelliğinizden ibaret olarak görmeyin lütfen. Teraziler, rutin sağlık kontrollerinizi yapmaya ihmal etmeyin. Yeni ay ile birlikte 20 Şubat'ta Venüs Koç burcuna geçiş yapıyor ve Venüs'ün Koç burcuna geçiş yapması bir manada evlilik, ilişkiler alanınızda güzel ve olumlu ilişkiler oluşmasına sebep olabilir. Olumsuz giden bazı koşulları düzeltme şansınız bu dönemde artabilir. Venüs sevdiği bir Venüs biliyorsunuz aşk ve sevgi gezegeni ve aynı zamanda sizin yönetici buldunuz burcunuz arkadaşlar. Venüs sevdiği bir ev alanında olacağı için yani 5. ev orayı daha çok seviyor Venüs ve ilişkilerde güçlenme uzlaşma ve yapıcılık daha ön planda oluyor. Dolayısıyla da e, burç olarak rahat etmediği bir yerleşimde olacağı için de iş anlaşma ve ortaklıklarda riskli girişimlerde bulunurken de dikkat edilmesi gereken bir durum ortaya çıkartıyor. Yani burada şunu unutmayın. Evet aşk, sevgi güzel şey ama gün geliyor faturalar ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla da Burada maddi anlamdaki atacağımız adımlar bizim için önem arz ediyor. Ben astrolog Arif Aydın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizler için güzel bir Şubat ayı diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için ve bu videoyu beğen butonuna basıp beğendiğiniz için ve sevdiklerinizle de paylaştığınız için şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Şubat ayı 2023 burç yorumuna hoş geldiniz. Şubat ayına Merkür 3. evinizdeyken başlıyorsunuz. Evet akrepler son 8 yılın en çok çile çeken neydi? Burcuydu. Ve yükselen akreplerin birçoğunun artık kaderinin değişim noktasına geldiği aylar başlıyor arkadaşlar. Niye göre? yükselenizin derecesine göre. Ve bazılarınız hayatlarının en ama en dip noktasını yaşıyor. O en diplerden çıkabilir miyiz acaba hocam diye soruyorlar. Yusuf'un kuyuya, kuyuya atmışlardı biliyorsunuz Hazreti Yusuf'u. Hazreti Yusuf o kuyuya düşmüştü ve Hazreti, o, Hazreti Yusuf o kuyudan ne ile çıktı? İhlas ile çıktı. Anlatabiliyor muyum? İçinizde ihlaslı olanlar, niyeti temiz halis olanlar, Yusuf'un kuyudan çıktığı gibi çıkacak arkadaşlar. İnşallah amin dediğinizi duyar gibiyim. Evet ve e, burada herkes yani akrepler hocam güneş akrep olmaz mı? Yükselen akrep olmaz mı? Olur ama şöyle bir şey. Sizin kendinize ait bir doğum haritanız var ve bu doğum haritanızın potansiyelleri var. Ve bu potansiyellere göre bir yaşam sürüyorsunuz. Dolayısıyla da mutlaka ama mutlaka kişisel doğum haritası analizi almak çok önemli. Bu konuda bilgi edinmek için astroarif.com web sitemize ziyaret edebilirsiniz. Evet, geldik. Şubat ayı yorumuna tam girmiştik. Araya bir şey karıştı böyle 8 yıl falan dedik. Devam edelim. Şubat ayında dedik ki Merkür 3. evinizdeyken başlıyorsunuz. 3. ev neydi? İletişim konuları. Yakınlarınız, kardeşleriniz veya yakın akrabalarınızla olan ilişkileriniz ve ilkokul arkadaşlarınızı aldığınız eğitimler ile alakalı sorunlar ve tamamlamanız gereken konular artık geride kalıyor. Ne kalıyor geriye ve ne yapmamız gerekiyor? 11 Şubat'ta. Merkürün Kova Burcuna geçişiyle birlikte dördüncü ev konularınız aktifleşiyor. Evet, evet, evet. Nasıl yani hocam? 11 Şubat'ta Kova Burcuna geçiyor. Dördüncü ev konumuz neydi bizim? Tabii ki aile, aile konuları ön plana çıkıyor. Zira Satürn sizin dördüncü evinizden transit yaparken bazı yükselen Akreplere boşadı. bazı yükselen Akreplerin evle ilgili konularına ne yaptı? Yuvayla ilgili konularına dağıttı, bazılarınız taşınmak zorunda kaldı, bazılarınız ev değiştirdi, bazılarınız hala daha bu sıkıntıları yaşıyor da olabilirsiniz. Mücadelemiz devam ediyor. Dördüncü ev konularınız aktifleşiyor. Evet hayatınızın yerleşim yeriniz ve aileniz, anne baba ve köklerinizle alakalı mevzular arkadaşlar. Konuşmalar gündemde olacak bu konularla alakalı. Anne baba konusu ön plana. Taşınma planlamaları ev içinde yapılacak tadilat ve onarımlar bu dönemde bol bol konuşulabilir. Ayrıca özel ve mahrem alanınız ile ilgili konularla kararlar alabilirsiniz. Evet çünkü neden? Dördüncü ev immunkoyal denir astrolojide. Haritanın dibidir. Cehennemin dibi diyen de vardır ama haritanın dibidir. Ve o dipten şu anda Satürn geçiyor ve o dipten Satürn geçtiğinde işte dediğim gibi Hazreti Yusuf'un kuyudan çıktığı gibi böyle tık tık tık tık yani. Ama ne oldu Hazreti Yusuf? Mısır'a sultan oldu değil mi? İnşallah hepimiz sultan olacağız. Ama Mısır'a olmayız başka yere oluruz ayrı konu. Sultan mı kaldı değil mi arkadaşlar ya? Hayatımız biraz düzene girsin çok şükür bin şükür diyeceğiz. 5 Şubat'a geldik de ne olacak? 5 Şubat'ta Aslan Dolunay'ı gerçekleşiyor. 10. evinizde gerçekleşiyor Aslan Dolunay'ı. 10 neydi hocam? 10 kariyerdi. Aile ve iş hayatı arasındaki dengeyi korumanız gerekiyor. Kariyer ve iş hayatındaki hedefleriniz ile ilgili konularda bir tamamlanma ve sonuç alma durumu meydana gelebilir. Evet bu Şubat ayında özellikle geçmiş dönemde boşananlar ya da işte ailesiyle arası açılanlar ya da Sevgilisiyle ayrılanlar ya da işte bir boşanma gerçekleşmiş olabilir ve bunların tekrar barışma süreçleri Şubat ayı itibariyle tekrar gündeminize gelebilir. Mars'ın arkadaşlar 25 Mart'a kadar 8. evinizde ilerlemesiyle devam edecek. Dolayısıyla da ortak kaynaklar başkalarıyla bağımlı olan imkanlarla alakalı yani başkalarına bağımlı olan bazı imkanlarınız vardır arkadaşlar. Ki bu başkalarına bağımlı olan imkanlar eşin parası yani. Türkçesi bu yani. Ve bunlarla alakalı hareketliğe devam ediyor. Ölümle ilişkilendirilen bir ev arkadaşlar. Ve bu ev e, biraz vasiyetler, miraslar gibi konularla ilgili de bazı durumlarını gün yüzüne getirebilir. Varsa eğer bir miras alacağınız, sigortadan alacağınız... E, nafakadan alacağınız bunlar söz konusu olabilir. İlginiz metafizik ökül konulara yönlenebilir. Zaten akrep burcu olup da metafizik ökül konulara e, ilgisi olmayan var mı bilmiyorum. Eğer sizin o konulara bir merakınız varsa tehlikeli olmayan insan hayatına yararlı şifacılıkla ilgili kısımlar zaten Bizim YouTube kanalımızda var ve YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz ve beğen butonuna basabilirsiniz. Videolarımızda özellikle oynatma listelerine bir göz atın. Orada evrensel yaşam konuları ciddi anlamda ilginizi çekecektir. Evet dedik ki eğer kişisel haritalarınızda olumsuz açılar altında kalıyorsa negatif anlamda başkalarından tahsil edeceğiniz ödemeleri almakta zorluk yaşayabilirsiniz. Ve burada eşin paraları sıkıntı yaşayabilir tehlikelere açık durumlara karşı uzak durmalı ameliyat ve operasyonlara eğer mümkünse ertelemelisiniz arkadaşlar. 20 Şubat'ta balık yeni ayı sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. İyi de hocam biz akreplik balıkla ne alakamız var? Yok öyle değil. Nasıl hocam? Herkesin haritasında balık da var, akrepte var, herkesin haritasında ikizlerlik de var, aslanlık da var. Dolayısıyla sizin de haritanızın bir alanı var ve o alan genellikle 5. eviniz ve 5. evinizdeki balık alanı ve sizin zaten aşk alanınız oluyor. Değil mi? Aşk, aşk. Nedir aşk? Aşktan sınavımız vardı değil mi arkadaşlar? Evet. 20 Şubat'ta balık yiğne ayında 5. evinizde gerçekleşiyor. Burada tabii ki yine aşk konusu çocuklar, keyif. Aldığımız bazı konular, hobiler gibi alanlarımızda ne yapacak? Hareketlenmeler meydana gelecek. Bu söz konusu olacak. Bu konularla ilgili yeni girişimlerde bulunmak için iyi bir dönem. Kısa tatiller yapıp keyifler, aktivitelere katılabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak için güzel bir dönem. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Bu Şubat ayı yorumu gerçi ama 7 Mart'ta ne olacak? İzlediğiniz ee, Satürn bu sizin beşinci evinize geçiyor. O yüzden de çocuklarınızla alakalı konulara dikkat edeceksiniz. Bazılarınız çocuklarıyla ayrılmak zorunda kalabilir. Bu ayrılmanın sebebi o çocuğun tekamül etmesi için de olabilir. Umarım bunun dışında olumsuz bir süreçte ayrılmak zorunda kalmazsınız. Ve yine burada temel mesele çocuğun sorumluluğunu almak. O çocuğun sorumluluğunu üstlenip onu büyütmek ve daha iyi bir yere getirmek için aslında Satürn oraya girecek. Bunu da buradan şimdi ufacık ufacık söyleyelim. Bir ay sonraki bu yorumlarında bu konuları daha fazla ele alabiliriz. 20 Şubat yeni ay ile birlikte Venüs'ün Koç burcuna geçmesi arkadaşlar sizin 6. ev konularınızı ön plana çıkartıyor. Bu ev rutin işler, hastalıklar, çalışma ortamı, hizmetler, evcil hayvanlarla alakalıdır ve günlük para akışlarınızla alakalı tabii ki. Ve Venüs'ün koç burcuna geçmesi sizin bu para akışınızda olumlu durumlara sağlayabilir. Bu dönemde hizmet sunduğunuz ya da aldığınız kişilerden çeşitli faydalar görebilirsiniz. Başkalarına yardımcı olmak sizi mutlu edebilir. Hastalık ve rahatsızlıklarınız belli bir oranda azalabilir. Ya da bu geçmişten gelen hastalıklarınız ki en önemlisi kilo problemi. Neden hocam? İşte bütün akreplerde var mı? Akreplerin, çok duygusal olanların hepsinde kilo problemi vardır arkadaşlar. Fazla duygusal da kilo yapıyor. Fazla sevgi beklentisi kilo yapıyor. Sevgiyi alamayınca annenden öğrendiğin yemeği takır takır ağzına atıp yiyip mutlu olacağını zannediyor. Ama sen değil tabi ki bilinçaltın öyle olduğunu zannediyor. Maalesef. Bundan dolayı da kilo problemleri. Bunların hep farkına varıp biraz daha önlem alabilirsiniz. Yediğinize içtiğinize dikkat etmeye çalışın. Evet. Hastalık ve rahatsızlıklarınızı belli oranda bundan dolayı azaltabilirsiniz veya bunlarla ilgili korunmalar yapabilirsiniz. Siz yine de şuna dikkat edin. Aşırı tatlı yiyeceklerden, abur cuburlardan uzak durmaya çalışın. Kırmızı et arkadaşlar akrep için faydalıdır. Haberiniz olsun. Et yiyin. Hocam ben veganım. Bana ne? <gülüyor> yani veganında bir protein kaynağı vardır. Olabilir. Olabilir. Dolayısıyla da bu alana yönelin arkadaşlar. Kırmızı yiyecekler, salı günleri kırmızı giymek siz akreplere faydalıdır. Fiziksel egzersizlerinizi de yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü beyninizi fazla çalıştırdığınızda, vücudunuzla, zihniniz arasındaki bağ koptuğunda, aynaya baktığınızda kendinizi göremezsiniz değerli akrepler. Evet, videomu beğendiysen beğen butonuna bastığın için teşekkür ederim. Ayrıca... Bu videoyu sevdiklerinle paylaştığın için ayrıca teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğun için yine teşekkür ederim. Ben Astrolog Arif Aydın. Size Şubat 2023 Akrep Burcu yorumunu yaptım. Umarım sizi çok güzel bir Şubat ayı bekler. Bunun haricinde de kişisel gelişim danışmanlığı veya astroloji danışmanlığı almak istersen astroarif.com web sitemden bana ulaşabilirsin. Ya da nereden ulaşabilirsin? Bu videonun altındaki WhatsApp hattından bana ulaşabilirsin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.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 Balık burcundan bana ne? Sen oğlak anlatıyordun. Olur mu? Sen bir tek oğlaktan ibaret değilsin. Senin bir doğum haritan var. Ve bu doğum da balık burcu da var. Herkesin haritasında oğlaklık da var, balıklık da var. Herkesin bir tarafında bu 12 burcun özelliği var. Evet.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 Videolarımı beğen butonuna basabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Şubat ayına geldiğimizde Şubat ayında Merkür 11. evinizde iken giriş yapıyorsunuz. Retro döneminde sosyal çevre ve arkadaş gruplarıyla olan sorunlar veya kariyerden elde ettiğiniz gelirlerde bir takım aksamalar, problemler yaşamış olabilirsiniz. 11 Şubat'ta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 parlıyor. Evet ikinci ev her ne kadar parayla iş, işimiz yok desek bile biliyorsunuz ki faturalar ödenecek. Para maalesef hayattan soyutlayamıyoruz. Keşke böyle komünizmle böyle yönetilen bir dünya mı olsun diyelim yok olmasın. O da sıkıntılı. Çünkü o zaman da herkes aynı olacak. Herkes aynı renkleri giyecek. Herkes nice kaplumbağa. O zaman renkler, renkler ne olacak? <gülüyor> evet nice kaplumbağalar aynı renk ondan dolayı öyle değil. Dolayısıyla da ama keşke